Son videolarda toplam talepten derinlemesine bahsettik, o yüzden biraz da toplam arzdan bahsedeyim dedim. Bu videoda uzun vade toplam arz eğrisini inceleyeceğiz. Ekonomiden bahsederken makro ya da mikro fark etmez, uzun vade dediğimizde sabit maliyetlerin ve sözleşmelerin geçerliğini yitirmelerine sebep olacak kadar uzun bir süreden bahsediyoruz. Kısa vadede bazı iş sözleşmelerine takılı kalabilirsiniz ya da zaten para ödediğiniz bir fabrikayı kullanıyorsanız sabit giderleriniz var demektir. Ama uzun vadede fabrikanın çalışmasına izin vermiş olursunuz. Yani bu sürede belki yeni bir fabrika daha isteyebilirsiniz. Sözleşmelerin sürelerinin dolmasına izin vermiş olacaksınız. Bu sözleşmeler üzerinden pazarlık yapmak için vaktiniz ve fırsatınız olacak. Yani uzun vadeden bahsederken kastettiğimiz bu. Toplam arzı yine toplam talebi çizdiğimiz aynı ekseneye yerleştireceğim ve şimdi uzun vadeye odaklanacağız. Sonra da aslında kısa vadede neler olabileceğini düşüneceğiz. Sabit fiyat sözleşmemiz var. Yani zaten bir şeylere para harcadık. Bazen o kadar da ayrılmak o kadar da kolay değildir, ya da değiştirilmesi mümkün olmayan karışık durumlar vardır. Neyse, öncelikle uzun dönemde bakalım ve bu eksene fiyatı yazalım. Unutmayın, makroekonomik boyutta düşünüyoruz. Yani bu ülkenin ürün ve hizmet fiyat seviyesinin bir şekilde ölçülmüş hali. Buradaki yatay eksense gayrisafi yurt içi hasıla olacak bir kez daha söylüyorum, bu sadece bir model ve ekonomideki her şeye ama her şeye şüpheyle yaklaşmanız lazım. Bu ekonomideki aşırı kompleks durumları anlatmanın çok basitleştirilmiş, sadeleştirilmiş bir hali. Dünyada milyonlarca insan var ve hepsi farklı düşünüyor. Başka bir deyişle, bu insanların önceden ne yapacaklarını tahmin etmek neredeyse imkansız. Ekonomistler ise, bu aşırı basitleştirilmiş varsayımları yapmayı seviyorlar, çünkü böylece olaylar daha anlaşılabilir, daha anlatılabilir bir hale geliyor. Toplam arz ve talebi düşündüğümüzde, ekonomistlerin genelde yaptığı varsayım, uzun vadede gayri safi yurt içi haslanın fiyatlara bağlı olmadığı. Yani fiyatlar ne olursa olsun, elimizde hep aynı gayri safi yurt içi haslı olacak. Bunu, ekonominin bir çeşit doğal üretkenlik seviyesi olarak görebilirsiniz. Fark etmemiz gereken, bu zamandan anlık bir kesit, yani diğer tüm koşullar sabit. Yani, zamanla üretimde değişiklik olmayacağını varsayıyoruz. Bu sadece anlık bir kesit. Eğer bu şeylerden herhangi biri değişirse, mesela nüfus artarsa, bu seviye sağa doğru kayacak. Böylece daha yüksek bir doğal üretim seviyemiz olacak. Herhangi bir şekilde insanların iş sahibi olması daha kolaylaşırsa, aslında her zaman doğal bir işsizlik oranı vardır, İnsanlar iş ararlar, bazılarının yeniden eğitime ihtiyaçları vardır falan filan ama diyelim ki bu durumu bir şekilde düzelttik, iyileştirdik ve daha çok insan iş sahibi oldu. Mesela diyelim ki insanların kolayca iş bulabildiği bir internet sitesi oluşturduk ya da iş için kolayca eğitilebilecekleri bir ortam yarattık. Böylece ne olacak? Doğal işsizlik seviyesi düşecek. Yani daha çok insan üretime katılacak ve bu da çizgiyi sağa kaydıracak. Teknolojik gelişmenin güçlü olduğu bir senaryo düşünelim. Bu da aynı şekilde ortalama bir insanı daha üretken kılacağından, burada da gayrısafi yurt içi hasıla büyüyecek, yani çizgi sağ tarafa kayacak. Yeni bir doğal kaynak mesela keşfetmiş olabilirsiniz ya da çok verimli yeni bir toprak. Tüm bu gelişmeler mesela çizgiyi sağa kaydırabilir. Diğer yandan kendinizi bir anda bir savaşın içinde de bulabilirsiniz. Fabrikalarınız bombalanır, iş gücü kaybınız tabii ki çok büyük olur. Savaş kötü bir şey değil mi? Özellikle kendi topraklarınızdaysa ve bu da çizginin sola kaymasına sebep olacak. Önemli olan bunun sadece anlık bir kesit olduğunu ve değerlendirdiğimiz her senaryonun yalnızca uzun dönem toplam talebi bir yönde kaydırmaya yönelik olduğunu anlamanız. Bu ilk başta mantıklı gelmeyebilir. Mesela fiyatlar aniden değişti, ekonomideki her şeyin fiyatı iki katına çıktı ve bunun kesinlikle bir etkisi olması lazım diyebilirsiniz. İnsanların fikirleri ve davranışları üzerinde tabii ki bir etkisi olur ki bu da o insanların ne kadar üretebileceklerini değiştirir. Toplam talepten bahsederken aslında buna biraz değinmiştik. Ama toplam arzdan bahsettiğimizde sadece insanların üretebilme kapasitesinden bahsediyoruz ve tabii ki diğer tüm koşulların sabit olduğunu varsayıyoruz. İnsanların fikirlerinin değişmediğini, Çalışma heveslerinin, çalışma isteklerinin aynı olduğunu, teknolojinin değişmediğini, hiçbir şeyin değişmediğini varsayıyoruz. Böyle baktığımızda fiyat sadece rakamsal bir değer. Sadece kaynaklara ve ülkenin üretme kapasitesine baktığınızda, üretim faktörlerini yani insanlar ve diğerlerini düşündüğümüzde, fiyatlar ne olursa olsun teorik olarak aynı miktarda hizmet ve aynı miktarda ürün üretebiliyor olmalılar.